birlik için beraberlik için kardeşlik için Büyük Türk dünyası ve Anadolu kültür ve sanatlarıyla Etimesgut'ta buluşuyor. 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde buluşalım. 26 Ağustos 4 Eylül